De iş yeti pazarında enteresan gelişmeler var. Bir olayın sıfır uçak tarafı var. Bir de tabii ki ikinci el durumları var. Her ne kadar ekonomik kriz ortada olsa da iş yetlerinin ikinci el pazarında çok ciddi bir hareket mevcut ve dünyada İkinci el alım satımlarda dünyada en fazla işlemi yapan Jetcraft değil mi? Yıldırım Bey evet. de uzun yıllar Bombardier işletlerinin Türkiye temsilcisiydi. Şu an Jetcraft'ın Türkiye temsilcisi. Evet. Uzun yıllardır siz bu pazardasınız. İkinci el pazarda neden bir hareketlilik var? Şimdi pandemi sırasında iş adamları seyahat edemediği için yeni uçak sipariş etmediler. Sipariş etmeyince üreticiler de fiyatlarını düşürmemek için imalatı kıstılar. Sonra hiç beklenmedik bir anda geçen sen Haziran'da açılınca herkes bu sefer uçaklara hücum etti. Yeni uçak alamadığına göre ikinci ele hücum etti. Onun için ikinci el para, pazarı şu anda dünyada her tarafta hareketli. Türkiye'de ikinci el olarak iş adamları hangi tür uçaklar arıyorlar? Yani pazar nereye doğru gidiyor? Çok ilginç gelişmeler var tabii. Var. var. Katıyan küçük uçak satılmıyor orta büyüklükte veya böyle bunun gibi büyük global express bu tip uçaklar satılıyor daha çok. Ama katiyen küçük uçak talebi yok. Ee, peki bu uçakların menzilleri de çok uzun. Ee, kıtalar arası uçuşlar yapabiliyorlar ama Türk iş adamları gerçekten bu kadar uzun uçuşlar yapıyorlar mı? Ne kadar kendileri kullanıp ne kadar e, ikinci elde veya e, hava taksi olarak kiralıyorlar? Şimdi tabii herkesin ne kadar hava taksi kiral olarak kiraladığını bilemem ama e, büyük uçak sadece uzun yol gitmek için değil. Aynı yolu ayda 6 defa gidiyorsunuzdur küçük uçakta yorar. Onun için büyük uçak hem uzun menzil için veya çok sık orta menzil de olsa çok sık gittikleri için tercih ediyorlar. Hani ikinci el araçlarda fabrika garantili gibi durumlar vardır. Jetcraft olarak siz bir iş adamı gelip ikinci el bir uçak istediği zaman nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Çünkü sonuçta her biri müşteri için çok özel imal edilmiş uçaklar bunlar. Evet. Şimdi Jetcraft olarak biz dünyanın en büyük Uçak alım-satım işini yapan organizasyonuz. Yani Hiçbir sene 100 uçağın altına düşmüyoruz. Geçen seneyi 124 ile kapadık. Biz 70'ten fazla kişiyiz. Kendi içimizde kontrat ofisimiz var. Kendi içimizde teknik ofisimiz var. Biz bu uçağı satmak için alıyorsak önce bizim teknik ekibimiz gidiyor bakıyor. Onaylar sağlıyoruz yoksa her uçağı almıyoruz. Ona göre bir ekspertiz raporu Tabii. diyelim izleyicilerimiz Tabii. anlayacağı şekilde ona göre bir hazırlık yapıyorsunuz. Ne olduğunun Tabii. tam halini garantileriyle mi sunuyorsunuz bunu? Eğer uçağın halen üzerinde garantileri varsa onlar otomatikman devre oluyor. Yoksa biz Jetcraft olarak ayrı bir garanti vermiyoruz ama bizim zaten verdiğimiz uçak e, garantili gibi uçak. Ee, tabii ki bu Türkiye pazarı için uçakları siz tarif ederken uzun menzil işte Global Express gibi içinde bulunduğunuz uçaklar gibi. Ee, şöyle bir izleyicilerimize ikinci el fiyatları nedir bu uçakların diye e, alacağımızdan değil merakımızdan soruyoruz size. <gülüyor> Valla e, yaşına göre üzerindeki uçuş saatine göre 12 milyondan artık 30-40 milyonlara kadar gidiyor ikinci eller. Bu uçakta e, Black Eagle'ın uçağı. 6000 mil menzili var. Bu demek oluyor ki İstanbul'dan Los Angeles'a, altı Paris 6 yolcuyla nanstop gidebilirsiniz. Bunun mesela nedir bir fiyatı yaklaşık pazar rayiç olarak yani 15 milyon dolar dolar civarında evet. bir fiyat veriliyor. İkinci elde de bu prim yapması uçakların bu dönem için geçerli mi? Çok yaptı. Çok yaptı. Yani 11-12 milyon dolarlık uçaklar 15-16 milyonlara çıktı. Bir de bulması da zor. E, <gülüyor> o yüzden de para, siz... <gülüyor> paranız da olsa bulması zor. Temini zor. Ama Jetcraft e, herkesin ihtiyacını karşılayacak tecrübede, kapasitede, ekip olarak da, tecrübe olarak da. Bu tür hizmetleri siz iş adamlarına, isteyenlere evet. veriyorsunuz. Ve sizin garantinizle sizin sunduğunuz özelliklere sahip uçakları e, bunların satışını gerçekleştiriyoruz. Portföyünüzde helikopter var mı? E, yok. Kalmadı, Tam, kalmadı. Kalmadı. Tamamen uzun menzil herhalde biraz daha Türkiye pazarı için ağırlıklı. E, daha da, bu geçen sene açılmadan önce bizim envanterimizde 25 ile 30 arası uçak olurdu. Şimdi bir 7-8'lerde o da zaten çabuk gidiyor. Ortalama bir süresi var mı bir uçağın satışa size gelmesi ve ikinci el satılması ne kadar bir süre geçiyor bununla ilgili? E, maksimum 2 ay. İki ayda tabii bütün dünya pazarını tarıyorsunuz, talepler geliyor. E tabii bizim Jetcraft olarak dünyanın 20 ülkesinden fazla yerde ofisimiz var. Bütün dünyada satış ekibimiz var. Onun için biz daha çabuk daha hızlı satıyoruz. E, i̇malatçılara belirli miktarlarda sipariş verip işte sıra almak gibi böyle çalışmalarınız var mı? İmalatçılar e, ikinci el uçak satanlara e, uçak vermiyorlar, direkt satmıyorlar. Yoksa onu onu da alırız. Bizim e, finansal gücümüz de e, kuvvetli ve verseler alırız. Ama birisi sipariş etmişti uçağını teslim almıyorsa. Onu, slotunu bize satabilir, ona kimse karışamaz. Oturuyorsunuz, görüşmeler yapıyorsunuz. Tabii. Finansal açıdan iyi bir teklifse, onlar da Tabii. kabul ediyorsa bu şekilde Tabii. veriyorsunuz. Tabii. Evet, gördüğünüz gibi sıfır uçaklar olduğu kadar ikinci el uçaklarında gerçekten yönetilmesi hem profesyonel açıdan hem de daha ekonomik olarak bunu gerçekleştirmek üzere bu hizmetler veriyor. Bu konuda da aynı otomobillerde olduğu gibi uçaklar için de ciddi bir ikinci el pazarı var.